Merhabalar, hoşgeldiniz. Bugün sizlere şanslı iki günden bahsediyor olacağım. Özellikle balık dolunayından sonra ihtiyacımız olan e, video ile karşınızdayım. Bugünlerde özellikle bahsetmiş olduğum dereceler ve burçların şansların, fırsatların karşılarına çıkabileceği enerjiler mevcut. Tabii ki yine de bunları değerlendirebilmek, bunlar için açık olabilmek tamamen bizlere bağlı arkadaşlar. E hemen vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Bu arada e, kanala destek olan e, yorumlarıyla beğenileriyle abone olarak destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar diyerek hemen bu günleri aktarmaya başlayayım. Evet bahsettiğim günler e, 19 ve 20 Eylül günleri arkadaşlar. 19 Eylül sabah saatlerinde Güneş ve Plüto arasında çok güzel bir üçgen açı oluşuyor. Aynı zamanda 20 Eylül tarihinde de Venüs ve Uranüs arasında çok keyifli bir açı oluşuyor. Haftalık yorumlarda zaten bunlardan bahsetmiştim. Haftaya bomba gibi başlıyoruz. Bilhassa geçtiğimiz hafta yaşanan Venüs, Mars karesi ve Güneş-Neptün karşıtlığının aksine bu enerjileri toparlayabilecek, tölere edebilecek güzel destekleyici görünümlerden bahsediyor olacağım şimdi sizlere. Evet, 19 Eylül saat 07 sularında Güneş 26 derece Başak burcunda, Plüto da 26 derece Oğlak burcundayken aralarında bir üçgen açı oluşacak. Tabii ki bu açının etkileri artı eksi 4 gün kadar çalışacaktır ama en yoğun enerjiyi yine biz 19 Eylül günü alacağız. 19 Eylül gününün tamamında bu etkiler açık olacağımızı söyleyebilmek mümkün. Biliyorsunuz Plüto uzun zamandır retro pozisyonda aslında şu anda gökyüzünde retro olmayan bir gezegen yok gibi. Neredeyse ee, hesaplaşmanın e, karmanın ve kartların yeniden dağıtıldığı bir sürecin içerisinden geçmekteyiz. Güneş ve Plüto arasındaki bu destekleyici görünüme baktığımız zaman aslında o Venüs Mars karesinin karmaşıklığı, Güneş Neptün karşıtlığının belirsizliğinden uzaklaşarak ne istediğimizi daha net bir şekilde algılayabileceğimiz, tespit edebileceğimiz bir enerjide olacağız. Güneş bizim kimliğimiz, egomuz, eril yönümüz İdeallerimiz, hedeflerimiz, mantığımız, hayat ışığımızdır. Dolayısıyla güneşin pozitif açılarında kendi benliğimizi ortaya koyabilmek, kendi varlığımızı gösterebilmek adına pozitif etkileşimler çalışacaktır. Güneş pürütü arasındaki destekleyici görünme baktığım zaman ise Güçlü hissetmek, kararlı hissetmek, dönüşmeye açık olmak, yeniliğe açık olmak oldukça aktif bir şekilde çalışacaktır. E, bilhassa biraz önce saymış olduğum gibi 20 ila 30 derece arasında e, toprak ve su gruplarında gezegen dizilimleri bulunanlar çok daha destekleyici şekilde etkilenecekler. E, Tabi burada yengeç ve e, balık burçlarının bu dereceleri bir tık daha zorlanacak olabilir karşı açıdan mütevellit. Ancak açı her ne olursa olsun o gezegene, o noktaya temas varsa orada bir hareketlilik vardır. Orada bir kan akışı vardır arkadaşlar. O şekilde düşünürsek bu enerjiyi ne şekilde deneyimleyeceğimiz tamamen bize bağlı olarak çalışacaktır. Güneş-Neptün arasındaki açı bizi biraz daha melankolik bir ruh haline, belirsizliğe, bağımlılıklarımıza, kayıplarımıza yöneltmiş olabilir. Özellikle ben ne istiyorum, ben kimim? Benim bu dünyadaki amacım nedir, yerim nedir gibi konularda bir takım kaotik durumlar yaratmış olabilir. Çünkü biliyorsunuz Neptün sert açılarında özellikle ortamı bulandırıyor, puslandırıyor ve sisli bir ruh haline bürünmemizi sağlıyor. Bu nedenle hemen akabinde 3 gün sonra güneşin ile gireceği bu etkileşim bu etkinin tamamen ekarda olmasını çalıştırıyor. Hatta benzer derecelerde çalışacağı için çok daha pozitif şekilde etkilerini hissediyor olacağız. Yani tamamen o açının yavaş yavaş üzerimizden dağıldığı hissiyatı belirgin bir şekilde hissedilmeye başlanacak. Evet, Güneş ve pürüt arasındaki üçgen açı nasıl çalışır? Hayatımızda Özellikle ne istediğimizden emin olmaya başlayacağız arkadaşlar. Kararımızı vermiş olacağız. Bir karar vermek istiyorsak, yeni bir yola doğru adım atmak istiyorsak, seçenekler arasında boğulmaktan artık yorulduysak, karar vermek adına çok pozitif şekilde çalışacaktır. Bunun yanı sıra aynı zamanda yeri geldiğinde gücümüzü, yetkimizi, titremizi kullanmakta gerekir mümkündür, imkanlar dahilindedir. Güç sahibi kimselerden destekler görmek, devlet, otorite, ebeveynler, otorite konumundaki kişiler, kurumlar bir şekilde üzerimizde gücü ve inisiyatif olan kişilerin belki de duruma el atması şeklinde tezahür edebilir. Özellikle baba figürlerinin bir şekilde olaylara dahil olması bu dönemde pozitif şekilde tezahür edebilir. Aynı zamanda haksızlık varsa, adaletsizlik varsa, bunlara karşı da sessiz kalmayacağımız, bunlara karşı da tırnaklarımızı çıkarabileceğimiz enerjiler aktif olacaktır. Plüto aynı zamanda Akrep Burcunun yönetici gezegeni olduğu için güçlü sezgiler, psikik durumlar, spiritüel deneyimler, ameliyatlar, operasyonlar ...bizi dönüştürecek, bizi değiştirecek her türlü olgu ve olayla ilgili de çalışır. Dolayısıyla bu süreçte hayatımıza giren insanlar gerçekten çok büyük etki bırakan insanlar olabilir. Bu dönemde ameliyat, operasyon gibi gündemler varsa doğru kanal tercih edilebilir. Aynı zamanda uğradığımızı düşündüğümüz bir haksızlık, bir adaletsizlik varsa... Buna karşı da meydan okuyabilmek adına çok pozitif şekilde çalışacaktır. Yine pisişik konularda, spritüel konularda, mistik konularda da pozitif iğmelerin kat edilebileceği bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi güneşle Plüto arasında bu etkileşim meydana gelirken aynı zamanda retro merkürün de güneşe doğru yaklaştığını görüyoruz. Birbirlerine yaklaşan açı içerisindeler. Demek ki geçmişte kalan bir konu, bir gündem, bir kişi veya bir teklif, bir haber. Bununla alakalı da bilhassa bir takım çözülmelerin yaşanacağını söyleyebilmek mümkün. Aynı zamanda Uranüsle uzaklaşan bir açı içerisinde olsa da Uranüs'ten de Güneş'in güzel bir şekilde destek aldığını görüyoruz. Yani sürpriz gelişmeler, bir şekilde olaya müdahale eden ilahi dokunuşlar söz konusu olabilir. Gündemimizde her ne varsa ve bu evlerimizi alabiliriz. Hangi burçlar yönetiyorsa bunlarla ilgili bir takım sürpriz ama aynı zamanda keskin güçlü dokunuşlar yaşanabilir gibi gözüküyor. Bilhassa toprak enerjisinin, güven enerjisinin, sağlam olma ihtiyacının ön planda olduğu bir süreci çalıştırıyor olacak. Evet bir diğer görünümümüze geldiğimiz zaman ise 20 Eylül tarihinde yine sabah saatlerinde Venüs ve Uranüs arasında yaşanacak olan üçgen açı. Venüs 18 derece başak burcundayken, Uranüs de 18 derece boğa burcunda bulunacak. Ee, Venüs, Uranüs üçgeni özellikle tabii ki e, hızlı başlayacak aşkları tetikleyebilir ki. Biraz önce bahsetmiş olduğum güneş bülüte etkileşimine de 8 derecelik bir orpla temastalar. Dolayısıyla bu enerjiyi de çalıştırabilir birçok harita açısından. E, sürpriz başlayan ilişkiler, aniden başlayan aşklar, e, sürpriz gelişmeler bizi mutlu edecek, bizi sevindirecek, günümüzü aydınlatacak gelişmeler ve gündemleri tetikleyecektir. Yine e, toprak ve su gruplarının bilhassa 15 ila 23 derecesi arasında gezegen dizilimleri bulunanlar buradan e, pozitif etkileşimler alacaklar. E, Tabi diğer e, burçlar ve gezegenlerde açılacaklardır. Ancak en akışta olan enerjiler bu şekilde olacak arkadaşlar. Burada Venüs'yan konularda ani bir gelişme. Genelde venüs ve uranüs arasındaki etkileşimler teknoloji vasıtasıyla başlayan aşkları gösterebilir. Uzak mesafe aşklarını gösterebilir. Uçakları, hava sistemlerini, teknolojiyi ve aynı zamanda venüsyen konulara getirilebilecek yeni bakış açılarını gösterebilir. Bu aynı zamanda bu kanalları kullanarak kazanç sağlama imkanını da getirecektir. Yani hava ile alakalı konularda olabilir, teknoloji ile alakalı konularda olabilir. Yeni bir buluş, yeni bir icat olabilir. Kadınlardan gelebilecek sürpriz bir destek şeklinde çalışabilir. Aynı zamanda sanatsal faaliyetler, estetik operasyonlar bize iyi hissettirecek Estetik algımıza hitap edecek gelişmeleri de tetikleyecektir. Venüs ve Uranüs arasındaki bu etkileşimde e, özellikle e, dikkat edilmesi gereken noktaya... Bakacak olursak Venüs'ün Eros'la Başak Burcu'nda kavuştuğunu görüyoruz. Bu da konunun biraz daha aşk ve ilişkiler alanında ilerleyeceğini gösteriyor. Çok tutkulu ilişkiler bu dönemde aktif olabilir. Özellikle 19 Eylül tarihinde Venüs-Eros kavuşumunun ay ile de yapmış olduğu 60'lık açı duygularımıza hitap edecek, aniden benim ruh eşim, ruh ikizim diyebilecek etkiyi uyandıracak enerjileri çalıştırır. Tabi burada... Birçok gezegenin retro olduğunu, bu bağlantının e, karmik bir etkisinin olabileceğini de her zaman cepte tutmamız gerekiyor arkadaşlar. O anki yaşadığımız sistem bahsediyoruz. Yani 20 Eylül günü bize yaşatılacak sistem bahsediyoruz. E, bu konunun akıbeti hakkında. İlerleyen süreçteki transitler ve sizin özgür iradeniz tabii ki etkili olacaktır. Biliyorsunuz Venüs ve Mars arasında da geçtiğimiz günlerde bir kare görünüm vardı. Bu ikili ilişkilerde çatışma enerjisini, eril ve dişil enerjinin birbirleriyle mücadelesini gösterirken aynı zamanda yoğun tutkuyu, yoğun çekimi de gösterir. Burada Venüs'ün Eros'la kavuşumu ve Mars ile karesi cinsel çekimin çok yoğun olduğu ilişki bağlantılarında aktif bir şekilde çalıştıracaktır. Bu nedenle Venüs, Uranüs arasındaki bu etkileşim bir şimşek, bir yıldırım, bir doğal afet etkisi oluşturarak hayatımıza dam diye giren ilişkileri, kişileri, dokunuşları gösterebilir. Tabii ki herkes de aynı şekilde çalışmayacaktır. Maddi anlamda bizi yukarıya taşıyabilecek yeni fikirleri, yeni projeleri de bu etkileşimle beraber görebiliriz. Yine çıktığımız seyahatlerde tanıştığımız insanlar, kalabalık gruplar ve sosyal çevrelerde de bize ilham olabilecek kişilerle tanışabilecekler. Karşılaşabilir veya e, okuduğumuz kitaplarda, çıktığımız seyahatlerde ilham olabilecek bir takım durumlar ve süreçler yaşayabiliriz. Şunu da unutmamakta fayda var. E, biliyorsunuz Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü arasındaki kavuşum enerjisi halihazırda hazırda devam etmekte. Ve e, Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile üçgeni aynı zamanda Venüs'ün Uranüs ile üçgeni anlamına gelmekte. Eğer bu dönemde yeni birisi hayatınıza giriyorsa veya eskiden süre gelen bir ilişki tekrar karşınıza çıkıyorsa ki bu daha muhtemeldir gökyüzünde bu kadar retro hareket varken. E, bu işte kaderin bir parmağı olduğunu bilmekte fayda var. Bu kişiden öğreneceğiniz dersler olduğunu bilmekte fayda var. E, bu kadar yoğun çekim, bu kadar karşı konulamaz hisler besleniyorsa şayet e, buradan çıkarılacak bir takım dersler olduğunu bilmekte. Bilmemiz gerekiyor çünkü Kuzey düğümü yönünde çalışan, bize öğretecekleri, bize katacakları olan bağlantılar olacaktır. Yine maddi konular veya estetikle alakalı konular ise şanslı ve destekleyici görünümlerden bahsediyoruz. Dediğim gibi güneş plüto arasındaki etkileşimin de Uranüs'ten desteği var demiştik. İşte bu e, düşük orplarla da olsa e, bu güçlü karar, bu güçlü adım, bu güçlü bağlantı her neyse e, bizim şansımız olabilir. E, bu zorlayıcı enerjiler arasında arkadaşlar. Hepimize mucizeler diliyorum. E, bu süreçte yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız e, büyük bir zevkle okuyacağım. E, dinlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Yine danışmanlık ve iletişim için opicusastrology@gmail.com adresinden veya Opicus Astroloji Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.